Arsa alanlarını karşılaştırmak Haluk Bey, üstüne ev inşa edebileceği bir arsa aramaktadır. En son, ikisi de iyi muhitlerde bulunan iki arsa arasında kararsız kalıyor. 314.159 Elma Sokak'taki arsanın genişliği 30 metre, uzunluğu ise 40 metredir. 11.235 Fibonacci Caddesi'ndeki arsanın genişliği 50 metre ve uzunluğu 20 metredir. İkisinin fiyatı da 36 altışar bin lira olduğuna göre Haluk Bey hangisini alırsa daha karlı bir alışveriş yapmış olur. Demek ki fiyatları aynı ve benzer muhitlerde bu arsalar. O halde hangisinin alanı daha genişse onu alması daha karlı olur. Şimdi isterseniz videoyu duraklatıp düşünün. Fiyatları eşit olan iki arsadan hangisinin alanı daha büyük? aldığı arsanın büyüklüğü demek o arsanın kapladığı yer demek yani arsaların alanı nedir bunu düşüneceğiz şunu biliyoruz bir dikdörtgenin alanını genişliği ile uzunluğunu çarparak bulabiliriz yani elma sokaktaki arsanın alanı elma sokaktaki arsanın alanı 40 metre çarpı 30 metre o da neye eşit 40 çarpı 3 120'ye eşittir o halde, 40 çarpı 30 da 1200 eder. Metreleri de birbirleriyle çarpıyoruz. Ne oluyor? Metre kare oluyor. Metre kare. 1200 metre kare. Şimdi gelelim, Fibonacci Caddesi'ndeki arsanın alanına. Uzunluğu 20, genişliği de 50'ymiş. Buradaki alan. Alan, 20 metre çarpı 50 metre. O da neye eşit? 20 çarpı 5 eşittir 100, o zaman 20 çarpı 50 de 1000 eder. 1000 metrekare. Metrekare. Yani alanları hesapladığımızda açıkça görülüyor ki, Elma sokaktaki arsanın metrekaresi, Fibonacci Caddesi'ndeki arsanın metrekaresinden daha büyük. 1200 metrekare demek, aslında şu demek, 1'e 1'lik, 1 metreye 1 metrelik bir karemiz olsa, Böyle küçücük bir kare yani. Bu arsaya bu kareden 1200 tane sığar. Ama bu arsaya, bu 1 metreye 1 metrelik karelerden sadece 1000 tane sığdırabiliriz. Yani, bunun alanı daha büyük. Muhitleri aynı. Veya benzer muhitler. Fiyatları da aynı olduğuna göre, ben olsam, elma sokaktaki arsayı seçerdim. Bu daha karlı bir alışveriş olur çünkü. Öyleyse, Haluk Bey'e söyleyelim, o da Elma Sokaktakini seçsin.